Acil <gülüyor> e, nasıl bugün güzel oldu mu böyle? Her hoşuma gitti. Pilavlar nasıl yetti mi? O asli bile. O zaman köşelerde köşelerde de size yaptıracağız pilavları. Kız, <gülüyor> <Ha? gülüyor> köşelerde yaptırmayın ya. Niye ya? İşte her kendi <gülüyor> köşelerinde böyle yapıyor. Bekliyoruz lütfen. Bile teslim ediyoruz.